My Life Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Koşluğu, Sayın Gülten Demirdöven ve Ekrem Çolfa Beyefendiler. Öncelikle sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Gülten Demirdöven. Klinik psikoloğum. Çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Genellikle davranış problemi olan ve uyum sorunu olan çocuklar birinci tercihim. Ama kromozom anomalileri, otizm, dikkat eksikliği ve bipolar bozukluk, borderline ergenlerle çalıştığım alanlardır. Evet. Ekrem Bey siz de biraz kendinizden bahsedelim. Tabii ki ben e, akademisyen öğretim üyesi doktor Ekrem Çulfak, yaşam koştuğu ve aile koştuğu yapıyorum. O, o şekilde e, yani bu konuda 30 yıldır tecrübeliyim. Evet onunla bir birlikte çalışıyoruz. Tüm Türkiye içi ve dışı halkımıza online veya yüz yüze yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Farkındalık ve içgörülerinin yükselmesi adına hizmete her daim hazırız. Peki Ekrem Bey hangi amaçlarla ne zaman kuruldu? Bizim daha önceki kurumlarımızdaki 30-35 yıllık tecrübelerimize ilave olarak bütün psikolojik danışmanlığı ve koçluğun at başı birlikte gittiği MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'ni 1 Eylül 2016 yılında kurduk. Bunda amaç, gelebilenlere yüz yüze, gelemeyenlere online veya görüntülü veya Skype gibi internet araçları üzerinden soru-cevap şeklinde, danışmanlık şeklinde Koçluk şeklinde veya yönlendirme amaçlı kurulduk. Aynı zamanda yaşam koçları ve psikologların eğitim alabileceği danışanlarını e, kurumumuzda veya e, franchising yöntemiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde ve İstanbul içinde açılmış kurumlarda görebilecek ofis e, hizmeti bir e, psikolog ve koçların limanı olma şeklinde, olma amacıyla kurulmuş bulunmaktayız.